Evet arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ikincisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlıyorsunuz ki zaten birincisinde salıncak challenge yapmıştık. Şimdi bu sefer köprünün olduğu yere doğru gidiyorum. Daha da aşağıya indim. Bakın. Bu köprü bu arada çok sakar. Yani geçebilir miyim bilmiyorum. Şu anda. Bakın. Bastım buraya. Buraya bastım. Bakıyorum. Geçiyorum. Geçiyorum. Geçiyorum. geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Evet. evet şimdi ama bizim gideceğimiz yer yani burası değil. Başka bir yer. Bakın. Şimdi ee. Şurda küçük bungal evler var. Şurada gidiyoruz bu tarafa doğru. Burada da bir tane göleti var. Bir saniye. Şöyle. Yüzeniyor, yüzeniyor, yüzeniyor. Bu tarafa doğru. Özleyordu anladınız gibi. Şurada bir tane kayalık var. Kayalık. İki. Evet. Burada bir tane dere var ama e, bu bu su pis su olduğu için yani orada hayvanlar falan bilmiyorum. Öyle bir de belki zeylenebilir. Çünkü e, bu su pis su, temiz su değil. O yüzden çok sağlıksız. Şunu aşağı ineceğiz. Ama burası biraz yokuş. yokuş olduğu için yavaş ineceğim. Ya da neyse ya buradan... Vazgeçtim. Burayı emleyelim Burası tehlikeli. Şuralar var. Burası ee, orman. Şurada arı kovanları var. Bakın. Arı kovanları şurada. Onlar arı kovanları arkadaşlar. Ee, Burası da dere işte. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra buradan Buradan ee, sanatlar var. Şurada çöpünün altı var. Bakın. Şurası. Buradan da su geliyor. Böyle böyle böyle böyle. Dereye akıyor. Şurada tümes midir nedir onu tam anlayamadım ama orada da bir şey var. Evet arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna gelelim. Daha fazla böyle bahçe challenge veya sarıncak challenge gelmesini istiyorsunuz. Aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz ve bay bay.